Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında Aslan burçları nelerin beklediğini konuşacağız. Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. 1 Şubat'ta Kova yeni ayı var ve bu Satürn etkili bir yeni ay olacak. Üstelik sürprizlerin ve aydınlanmanın gezegeni Uranüs'ten de sert bir etkileşim alacak. Peki bu Aslanları nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. Öncelikle bir ilişkisi olan aslanlar için konuşuyorum. Aslanlar mevcut ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşımayı düşünebilirler. Evlilik, nişan söz konusu olabilir bazı aslanlar için. Aynı zamanda ortaklı iş yapan aslanlar da daha fazla sorumluluk alma ihtiyacı hissedebilirler. Şimdi sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor aslanların bütün bir ay boyunca. Sağlıklarına odaklanacaklar ve yeni bir rutin geliştirebilir, günlük bir rutin geliştirebilir aslanlar. Nasıl? Mesela spora başlayabilirler, diyete, bir diyet programına başlayabilirler. Şimdi aslına bakarsanız aslanlar dış görünüşlerine önem veren insanlardır. Ancak bu ay biraz kilo almaya meyilliler. Buna dikkat etsinler. O yüzden sporu ve önemini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Ayrıca aşırı çalışmaları gereken durumlar da ortaya çıkabilir. Ve enerjilerini çok çabuk tüketebilirler. Çok çabuk yorgun düşebilirler. Buna da dikkat etmeleri yerinde olacaktır. Şimdi bir de ekip arkadaşlarıyla durumlarına bir bakalım. Asla zaman zaman onlarla biraz tartışmalı ortamlara girmeye açıklar. Şayet bir sinirlerini bastırabilirler. Ders edeyim onlardan da destek alacakları etkiler var. Aynı zamanda ofislerini yenilemek, iş ortamlarını güzelleştirmek isteyen aslanlar için de uygun etkiler olduğu gözüküyor. Şimdi Merkür iletişim gezegeni retroydu Ocak ayında. 4 Şubat'ta düz harekete döndü. Dolayısıyla ayın ilk iki haftasında ellerindeki işleri tamamlayamamış olan aslan burçları bu işleri tamamlayabilirler. 16 Şubat önemli bir tarih çünkü kendi burçlarında bir dolunay olacak. Bu özellikle 15 Ağustos ve sonrasında doğan aslan burçlarını etkileyen bir bir dolunay. Peki nasıl bir dolunay bu? Öncelikle daha fazla göz önünde olacakları etkiler alabilirler. Daha fazla sosyal olabilirler ve istedikleri hedefleri doğrultusunda daha kararlı ve sonuç odaklı olabilirler. Bu aynı zamanda dış görünüşlerine de önem verecekleri bir iki haftalık dolunay süreci olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.